Arkadaşlar bu Airpods'ların bir problemi var. O da çok kaygan olmaları ve sürekli olarak cebimizden, çantamızdan düştükleri için kaybolmaları. İşte lüks markalar insanların bu problemini görmüşler ve çok iyi niyetli bir şekilde buna bir çözüm geliştirmişler. Bunlar için bir kılıf yapmışlar. Fakat sorun şu ki kılıflar Airpods'lardan daha pahalı. Mesela Balenciaga bir kılıf yapmış 250 dolar. Fendi yapmış 280 dolar mı ne öyle bir şey. Ama en güzeli Chanel'inki. Chanel'in Airpods kılıfı tam 2675 dolar. E <síde> aí